Yaygın bir yanlış anlaşılmada fiyat seviyelerinin sadece piyasadaki para miktarı ile bağlantılı olduğunu düşünmektir. Bunun neden böyle olmadığını anlamak için size ufak bir masal anlatayım. Evet masal değil ama masal gibi anlatacağım. Şimdi sadece iki piyasa oyuncusu olan ıssız bir ada hayal edelim. Bir tanesi bu oyunculardan yemek üreten, gıda üreten, yiyecek üreten bir çiftçi olsun, diğeri de emlak sahibi bir... İnşaat ustası. Şimdi emlakçı ustamız binaları kiraya verebilir, insanlar için yeni bina yapabilir ya da kiraya vermek üzere kendisi için binalar yapabilir ve bu ada da ihtiyaç duyulan iki şey yemek ve barınak olsun. Ayrıca bu ada ya da ülkenin para birimleri yerine de sadece bir miktar altına sahip olduğunu düşünelim. Çiftçi başlangıçta birkaç altın paraya sahip olsun. Aynı şekilde emlak sahibi inşaatçının da sadece birkaç altın parası olsun. Yani para birimi açısından fakirler. Az miktarda altınları var ama aynı zamanda çok da Ve Bir gün çiftçi emlakçıya diyor ki, işlerim iyi gidiyor. Ailem için senden güzel bir bina kiralamak istiyorum. Ailesi de varmış demek çiftçinin. Ve diyor ki, böylece sen de benden aldığın parayla yeni binalar yapabilirsin. İşte bu iki altın parayı al, bana da güzel bir bina yapıp kirala. Ve iki altın parayı ona veriyor. Bu arada emlakçı da işlerinin iyi gittiğini görüyor ve çiftçiye dönüp diyor ki, o zaman sen de bana bir dolu güzel yiyecek üret. Bu dört parayı al, bu dört altın parayı al ve bana bir dolu güzel yiyecek üret diyor. Üretmesi zor olan bir dolu güzel yemek istiyorum. Ve dört parayı çiftçiye veriyor. Bu sefer çiftçi bu dört parayı, dört altın parayı aldıktan sonra daha da iyi hissetmeye başlıyor ve emlakçıya diyor ki, şimdi daha da iyi hissediyorum. Benim için birkaç tane daha güzel bina yapmalısın. Evimi daha da büyütmek istiyorum. Ama bu sefer emlakçı bunun üzerine diyor ki, zaten bu araları oldukça meşgulüm. Eğer daha fazla mesai yapıp daha çok inşaat yapmamı istiyorsan bana daha fazla ödemelisin. Çünkü bu iş yüzünden aileme daha az vakit ayırabileceğim. Ve bunun üzerine çiftçi, tabii ki diyor, geçen sefer sana 2 altınlı ödeme yapmıştım, bu sefer de aynı sayıda bina için 3 altın ödeyeceğim. Ve çiftçi emlakçıya 3 altına ödüyor. Ama bu 3 altının karşılığında aldığı hizmet, daha önce 2 altın karşılığı aldığı hizmetle aynı. Emlakçının sağladığı aynı hizmet ya da aynı ürünün fiyatı arttı yani. Ve çiftçi 3 altına ödüyor. Ve bu olaydan hemen sonra bu sefer emlakçı, İşlerim gidiyor diyor, o zaman daha fazla yiyecek alabilirim. Ve çiftçiye gidip, bana geçen sefer ürettiğin gibi, hazırladığın gibi yiyecekler, yemekler hazırla diyor. Çiftçi de bu aralar bayağı meşgulüm, eğer sana daha fazla yemek üretmek için fazla mesai yapmamı, işimi büyütmemi istiyorsan, bu sefer bana 4 altın yerine 5 altın ödemen gerekiyor diyor. Ayrıca ev fiyatları da 3 altına yükseldiği için fazla ödeme almalıyım diyor. Ve emlakçı da bunu kabul ediyor. İki piyasa oyuncusu da gün geçtikçe ürünlerinin ya da hizmetlerinin fiyat seviyelerini arttırdılar. Çünkü ikisi de gelecek hakkında güvende hissediyorlar, harcamayı sürdürüyorlar ve piyasada çok işlem oluyor. Yani piyasada para hareketi hızlanmış olduğu için fiyatlarda bir artış görülüyor.